Merhaba sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslan burçları şubata yorumlarına geçmeden önce ufak bir takım hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda ve Instagram adresinde devam eden 100.000 abone özel hediye çekilişi 10 Şubat'a kadar devam edecek. Eğer katılmadıysanız mutlaka Instagram Opikus adresine göz atabilirsiniz veya kanalda o videoyu bulabilirsiniz. Bununla beraber ilk defa karşılaşıyorsak kanala abone olarak yorumlarınızı yaparak videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler dedikten sonra hemen Şubat ayı yorumlarına geçmek istiyorum. Öncelikle Şubat ayının ilk haftası biraz sert enerjiler var. 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs Kalesi kesinleşiyor. 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda meydana gelecek bu görünüm. Tabi sizi oldukça etkileyecek bir görünüm. Aslında 8 Kasım tutulmasına benzer derecelerde meydana geliyor ve sizde sabit bir burç olduğunuz için sizin haritanızda da yine etkin bir şekilde çalışacaktır. 7. ev ve aynı zamanda 10. ev bandında yani evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar noktasında ufak bir takım krizler, elektriklenmeler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Şubat ayının ilk haftasında. 4 Şubat tarihine geldiğimizde ise Venüs Mars karesi etkin. Venüs 11 derece balık burcunda, Mars ise 11 derece ikizler burcunda kare görünüm yapacak. Aslında venüs Mars'ın karesi ilişkilerde tutkunun artması biraz e, tabi meydan okuyucu etkileşimleri de e, çağırmakta ama buradaki etkileşim 8. enizde ve aynı zamanda 11. enizde olacağı için daha çok mali konularda aslında bu etkiyi alacağınızı düşünüyorum. E, kariyer gelirleriniz ve mevcut ödemeniz gereken borçlarla alakalı bir dengesizlik olabilir. Yani bu süreçte harcamalarınızı gözden geçirin. Aşırıya kaçmayın. Aksi halde sonrasında sıkıntı yaşamanız muhtemel gibi gözüküyor. Yine arkadaşlıklar ve dostluklar anlamında destek beklediğiniz insanlardan göremediğiniz destekler de biraz canınızı sıkabilir e, sevgili aslan burçları. 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 16 derece aslan burcunda bir dolunay meydana geliyor ve e, aslında ayın başındaki Uranüs karesi de tetikleniyor yine 8 Kasım tutulmasına benzer bir açı tetikleniyor burcunuzda bu dolunayın meydana gelmesiyle beraber Aslında hayatınızda Geçtiğimiz aylarda belki geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca yaşamış olduğunuz süreçleri şöyle bir gözünüzden geçireceksiniz. Yani e, hangi konularda yanlış yaptınız? Hangi konularda krizlerle mücadele etmek durumundaydınız? İşte bu alanlarda artık bu şekilde devam etmek istemiyorum. Yani bu devran böyle sürüp gitmez ki deyip artık bir şeylerin kararını vereceksiniz. Yani... Bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyorsa çıkaracaksınız. Karşınızdaki uzun vadeli bir evlilik olabilir, bir ilişki olabilir, bir ortaklık olabilir. Çok güvendiğiniz insanlar olabilir ama düşmanlık görmüş olabilirsiniz. İşte bunlarla alakalı artık ben kendi hayatımı yeniden kurmak istiyorum ve önüme bakmak istiyorum. Sırtımdaki bazı yüklerden özgürleşmek istiyorum dedirtecek bir dolunay. Bununla beraber tabi Mars'ın da desteği var aslında bu dolmaya. Yani 11. yerinizden destek alıyorsunuz. Belki e, hayalleriniz sizi bu noktada destekliyor. Belki arkadaşlarınızdan destekler görüyorsunuz ve artık e, bir şeylerin desteklerini çekiyorsunuz sanki. Ve önünüze bakmaya karar veriyor gibisiniz. Sevgili Aslan Burçları bakalım güzellikleri olsun diliyorum. 10 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür-Plüton kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşum 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Ee, Tabi kavuşum e, Oğlak Burcu'nun son derecelerinde meydana geldiği için haritanızda hangi eve düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor. Ee, ama 6. elinizde bu kavuşumun meydana gelmesiyle beraber büyük bir düzen değişikliğine, büyük bir yeniliğe doğru gittiğiniz bir süreç var sevgili aslan burçları. Yani e, belki işinizi değiştiriyorsunuz. Belki dediğim gibi kiminiz boşanıyorsunuz, evleniyorsunuz, belki e, sağlığınızla alakalı önemli bir gündeminiz var. Belki de e, kazandığınız para size yetmiyor ve sektör değişikliğine gidiyorsunuz gibi bir karar, bir haber, bir gündem oldukça etkin gözükmekte sevgili aslanlar. 11 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkürün Oğlak Burcundaki transiti tamamlanıyor ve Merkür Kova Burcu transitine başlıyor. Demek ki gündemimiz artık Şubatın onundan sonra ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler üzerine kurgulanmaya başlayacak. 15 Şubat tarihinde ise özel bir kavuşum var. Ee, Venüs-Neptün kavuşumu yaşanacak. 28 derece Balık Burcunda. Ee, özel bir kavuşum senede bir defa meydana gelen bir kavuşum iki e, birbirini destekleyen enerjinin e, hem venüsün hem de neptünün balık burcunda güçlü olması sebebiyle aslında bu alanda bir takım şanslar yakalayabileceğimiz de aşikar yani e, gerçekten büyük bir para girişi istiyorsanız bununla alakalı mucizevi bir etkileşim olabilir toplu bir para girişi veya çok derinden arzuladığınız bir ruheşi bağlantısı hissiyatı gelebilir aynı zamanda borçlarınızı ödemek için ya bir mucize olsa da borçlarımı ödesem diyorsanız Belki bu mucize olabilir sevgili Aslan burçları Tabii ki derece bazında haritanızın e, bu etkiyi tetiklemesi gerekiyor 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise e, Güneş Satürn kavuşumu var e, kova burcunda kova burcunun 27 derecesinde işte Burası 7 evde özellikle Satürn'ün 7 elinizden geçtiği bu süreçte kimi Aslan burçları için Evlilik getirdi, kimi aslan burçları için boşanma getirdi, kimi aslan burçları için ortaklık getirdi. Burada artık demek ki bir ilişkinin sorumluluğunu almak veya bu ilişkinin yükünden kurtulmak artık uzun vadeli ve net bir karar almak adına bir gündeminiz olacak. Bu kavuşumla beraber sevgili aslan burçları. 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise güneşin balık burcu transiti başlıyor. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber özellikle biraz daha derin konular, biraz daha e, içinizde sakladığınız konular, psikolojinizle alakalı temalarda ön plana çıkmaya başlayacaktır. 20 Şubat tarihinde balık burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay bir derece balık burcunda meydana gelecek. Tabi bir derecede meydana geldiği için. Haritanızı teyit edin bakalım 7. evde mi yoksa 8. evde mi? Belki bir önceki veya bir sonraki burcu da bu ayki gündemlerde dinlemeniz gerekebilir. Balık burcunda meydana gelen bu yeni ay ile beraber aslında büyük bir döngüyü de başlatıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Mart ayında Satürn'ün balık burcu transiti başlayacak. Ve önümüzdeki 2,5 yıl boyunca Satürn ve balık burcu enerjisinin harmonisini takip edeceğiz. Şimdi ise... Buradaki etkiyle beraber özellikle 8. ev konularında tabi 8. ayın kapsamı çok geniş. Eşin maddi durumu, eşlerle alakalı sorunlar veya destekler, toplu para girişleri, çıkışları, borçlar, ödeme dengesi bununla beraber e, ameliyatlar, operasyonlar, gizli konular, sırlar, sizin insanlardan saklamış olduğunuz konular gibi temalar e, aslında e, bu alanlarda bir yenilik var. Yani o kadar çok kapsamı geniş ki tabii ki. Bir bağlı paylaşıp paylaşmamak, bir borcu ödeyip ödememekle alakalı. Bir yenilik var. Bu alanda yeni bir gündeminiz var. Ve bu yeni gündem aslında sanki 2 yıllık bir döneminde startını veriyor gibi. Ee, bu startla beraber önümüzdeki 2 yıl boyunca hangi konularla uğraşacağınızla alakalı aslında bir sinyalde gelecek gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. 20 Şubat tarihine geldiğimizde aynı zamanda Venüsün koç burcu transiti başlayacak. Venüs'ün 9. evinize geçmesiyle beraber biraz rahat edersiniz. Belki seyahatlere çıkarsınız. Belki bol bol film izlersiniz. Video izlersiniz. Kendinizi geliştirirsiniz. Kitap okursunuz. Yeni insanlarla tanışırsınız. Belki uzak mesafe bir ilişki yürütüyorsanız onun yanına gidersiniz. Sosyal medya üzerinden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu alanda da pozitif etkileşimler aktif olacaktır. Ve 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs karesi kesinleşiyor. Bu kare görünüm 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda etkin olacak. Aslında ayın başında bahsetmiş olduğum Güneş-Uranüs karesi ile aynı derecelerde. Yani 3 Şubat'ta bu kare görünümden etki aldıysanız hatta Aslan dolunayından etki aldıysanız 21 Şubat'ta da benzer bir enerjinin tetikleneceğini söyleyebiliriz. Tabi bu alanda özellikle bir ilişkinin geleceğinin olup olmadığı veya kariyerinizle alakalı yön çizmeniz gereken konularda farklı insanların etkileri ile ilgili olarak ani gelişmeler, ani haberler belki tartışmalar, hiç beklenmedik sürprizler karşınıza çıkabilir ve bunlarla tekrar ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz sevgili aslan burçları. Ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 22 Şubat tarihinde güzel bir etkileşimle ayı kapatıyoruz. Merkür Mars üçgeniyle. Merkür 16 derece Kova Burcu'nda, Mars 16 derece ikizler Burcu'nda bulunacak ve bu etkileşim yine 7. eviniz ee, ve aynı zamanda 11. evinizde. Demek ki e, burada sorun bir ilişki ise bu ilişkinin geleceği ile alakalı netlikler ortaya çıkıyor veya aslında kiminle yola devam edeceğinizle alakalı e, kafanızdaki belirsizlikler e, dağılıyor. Belki de bu konuda bir arkadaşınızın desteğiyle beraber e, ilerliyorsunuz veya e, mali sıkıntılar yaşıyorsanız yeni bir girişim için kolları sıvıyor da olabilirsiniz. E, aslında ayın sonunda kendinizi toparlayıp kendinize yeni bir rota çizmeye başlıyorsunuz sevgili aslan burçları.